Stan bastığımız zaman BAM motor ileri doğru hareket edecek Ortadaki L8 sanatlarına geldiği zaman Parça bekleyecek Belli bir süre bekleme yapacak Örneğin 3 dakika 5 dakika neyse Beklemeden sonra devam edecek Yani BAM motor ileri doğru yine çalışmasını sürdürecek En son L8 sınav sondaki sınav çarpacak ve parça bekleme yapacak. Yine burada da 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika neyse parça bekleme yaptıktan sonra band motoru geri yönde hareket edecek. Ve geri yönde hareket ederken LS2'ye çarpacak ama hareketi devam edecek. LS2'de dönüşte bekleme yapacak. Gelişte bekleme yaptı ama dönüşte bekleme yapacak Ve LS1'e çarpıp duracak. Daha sonra yine start butonuna bastığımız zaman, start butonuna bastığımız zaman aynı çalışma şartına. Tekrarlayacak. yani olay şu Parça harekete geçti, bekledi Devam etti, bekledi, geri döndü Durdu Bütün sistem yine tekrar başlangıç şartlarına dönecek gibi. bir sonraki çalışmayı ne yapabilirsin? Tekrar diyebilirsin Şimdi soruyu soruyorum, başlangıçtan sona kadar sistemde Bu ara Start butonumuz var Push buton Ballage dip değil. Stop butonumuz var Motora ait aşırı akım, bant motoruna ait aşırı akım rölem var. Ee, Bunlara dikkat ederek soruyu soruyorum. Başlangıçtan sona kadar sistemde kalan bir eleman var mı? Yok, yok. Yok. O nedenle yine enerjiyi benimle evet. yine... start. Bunlara Q00 veya Q00 gibi isimler ver diyorum. Tamam mı? Start diyeceğim, stop diyeceğim. E 20 çözüyoruz. M0.0'ı böyle M0.0'a Ne var? Aşağı bir var bir tane sistemin enerjisi kesecek olan. Tamam mı? Şimdi Başlangıçta neyi çalıştıracağım? biraz daha uzun sürelim, çalışma şartlarımız fazla. İleriyi çalıştıracağım. ileri çalışması için ne olması lazım? Bir kere sistemde enerji olması lazım mı? Evet. Sistemde enerji olması lazım. Bir de bir de başlangıç koşulunda başlangıç koşulunda Paket nerede? LS1'in LS1 altında. Yani LS1'e basıyor. Kinematikta bunu sorgulatıyordunuz. Evet, Sınır aktarlarında basılı mı değil mi diye. Yani iştah tamamlandı mı, tamamlanmadı mı diye. Buraya LS1'i koyuyorum. LS1'in kapalısını koyalım bakalım. Önce. Parça nerede? LS1'in üstünde. Eğer ben normalde Normalde kapalı koyacak olursa buraya Parça şu anda nereye basıyor? Vsv'ye basıyor. Burası açılır mı? Evet. Ben tekrar motoru ileri yönde harekete geçiremem. Anlaşıldı mı? Eğer normalde kapalıysa, Hayır. Mürlemeyle alakalı değil mi? Mürlemeyi yapacağım biraz daha. Ama bu anlattığı mürlemeyle alakalı bir şey değil. Eğer ben oraya normalde kapalı koyacak olursa parça şu anda L bastığı için açıktır, açık olduğu için o satırı çalıştıramam. Eğer ben oraya, açık normalde açık. açık koyacak olursam, kapatır ben. Evet, ben buraya normalde açığını koyacak olursam, normalde açığını koyacak olursam, şu anda parça L seviyele bastığı için. Gasiran yaptığınız andan itibaren burası kapanacaktır. Elektrikle pnömatik arasındaki farklardan biri budur. Pnömatikte siz uyarıyı, uyarılı olarak gösterirsiniz. Önüne şu şey koyarsınız, makarayı da buraya koyarsın dersek bu uyarılıdır dersin. Elektrikte de bir sıra uyarılı olup olmadığı gösterilmez. Ve çizim yapılırken normal konumda nasılsa o şekilde çizim yapılır. Anlaşıldı mı? Eğer ben buraya normalde açını koyacak konursam parça buna çarptığı için kapanacaktır. Ran yaptığı bandı itibaren kapandığı için de sistem bundan sonrasına veya oradaki kontak bundan sonrasına enerji verecektir. Şimdi normalde Var bakayım kalemiz var burada. Ne var ki merminin? Yazıyor hocam. Kırmızı yazıyor. Bak şimdi. Bunu ben uyarılı olduğu için bu şekilde hatırlatma amaçlı koyuyorum buraya. Ama normalde neden olmaz. Tamam mı? Gel yani ileri çalıştırdı mı? Evet. İleri çalıştırlar. Öyle değil mi? Parça, harekete geçtiğinde harekete geçtiğinde LS1'den kurtulduğunda LS1'i açacaktır. Ve hareket yarın kaldı. Şu anda LS1'e için kapalı durumdadır. Uyarı olduğu için ama harekete geçtiğinde parça LS1'den kurtulduğunda LS1'i açacak hareket duracaktır. Hareketin devam edebilmesi için benim buradaki LS1'i ileride kendisiyle büyüleme yapmam lazım. Evet şu anda LSE birden kurtuldu, kurtuldu. Açıldı. Uyarılıyken kapalıydı. Uyarı kalkınca açıldı. İleri fakat büyülemeyle devam ediyor. Arada bir yerde duracak. Nerede duracak? LSE ikine duracak. LSE ikinin buraya normalde kapalısını koyacağım. Çarptığı zaman parça açılacak ve duracak. Anlaşıldı mı? Şu anda parça Ls2'ye çarptı. Ls2'ye çarptı için ileri durdum. Hatta ileri buradaki müyürlemesinde başlıyor. Peki Ls2 başka ne yapacak? Bunu burada belirli bir süre bekletecek. E37 ton zaman bölgesini kullanayım. X gibi bir zaman. 10 dakika 5 dakika neyse. Tamam mı? Peki zaman bölgesi Aradaki bekletmeyi ne zaman başlatacak? Yani, lse 2 çarptığında. O zaman burada LSE2'nin açığını koymam gerekir ki parça çarpsın, burayı kapasın ve sayma işlemine devam etsin. Tamam mı? Evet. Aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Hocam bunu devam etti. Şu etiye 37'in koysam ne olur? Devam edecek ya ben? Orada da durdu. Devam etmesi için bu satırın tekrar çalışması lazım. T ortu buraya kontağını koyarsanız ne olur? Kapattım. Sıra zaman. Kontak kapandı. Kontak topladı. Devam eder. Yani, tamam. Kontak topladı. İleri harekete geçer. Tamam mı? İleri harekete geçince LS2'den kurtulur. Açar. Zamanı sıfırlar. Ama buradaki LS2 i kontağını kapatır aşağısı açsa dahi buradan çalışmasının sürdüğünü gibi bir mantık gelebilir. Bak, tamam. tekrarlıyorum. Süre sonunda burayı kapadı. İleri çalışıyor. Tamam mı? Bura açık hala. Uyarılı devam ediyor, bura kapalı. Uyarı devam ediyor. Daha sonra ee, parça kurtuldu bundan. Burayı kapalıydı, açtı. F-350 Buraya açtı, tamam mı? Açtığı zaman, elastik kesilmesini bekleriz ama, şu açtı, burası sıfırladı ya, ama bu da kapadı. Aynı Ay şey değil mi? Yürülemeye gerek yok. da bak. Böyle. Bu, açtı sıfırladı mı? <gülüyor> sıfırladı mı? <gülüyor> Aşağı açılsa dahi, şu anda, l <gülüyor> s ile kapayacak, öyle değil mi? Bu açıyorsa burayı kapayacak, buradan ileri çalışmasını sürdürecek. Böyle bir mantık kullanabilirsiniz ama ama ben şunu tavsiye ediyorum size belki burada yer belki yemez, sistemin ne olacağını, sistem mekaniğinin ne olacağını bilemeyiz. Tamam mı? Yani fiziksel olarak sistemin nasıl çalıştığı Açtı, açmadı veya buna benzer. Burada sistem şu anda çalışıyor gibi gözüküyor. Evet. Ne oldu? Vs2 açtı, durdu. Ve açsa dair bura Zaten şu anda nereden bir enerji? İleri çalışıyor yani. Buradan sizi sürdürecek. Aşağı açılsa daha iyi mantık gelebilir aklınıza. Şu anda bunda iyi olur, çalışıyordur. Ama zaman öylesiyle ben size çok fazla şu şekilde müdürleme işlemi yapmanızı tavsiye etmem. Tamam mı? Sistem bulayı yiyebilir. Ama başka bir yerde yemeyebilir. Hatırlıyor musun? yani zaman veresini o timing'i çok fazla kullanmanızı bu şekilde mürlem olarak kullanmanızı tavsiye etmem. Evet burada yer. Ama bazı soruları bu şekilde çözmeye çalıştığınız zaman e, hatalarla karşılaşabilirsiniz. Peki, buraya teosizicinin kontağını koymasam ne olur? Başka bir şey koyalım. Herkes... Bir tane yardımcı mühürlüğü çalıştırayım. Neyle? t 37 ile M0.1'i çalıştırayım. Bak buraya da M0.1'i Tamam mı? O zaman şuradaki büyürleme kontağını da şunu siliyorum. Hızları sileyim fileri. O zaman buraya ben kimle mühürleme yapacağım? M0.1 ile mühürleme yapacağım. Ama şunu da biliyorum ki şunu da biliyorum ki M devamında öyle kalmayacak. Bir şeyle ben bunu açacağım ama şu anda bilmiyorum ben. Öyle değil mi? Neydi şeyimiz bizim eee söylediğimiz? Sistemde işin bittiği zaman elemanın kalmaması lazım. Öyle değil mi? Elemanın kalmaması lazım. E, M kendini mühürürlerse 0 şu satıra eğer ben bir durdurucu şart koymazsa bu satır evet, evet. diğerse stopa geçene kadar çalışmasını sürdürür bu satırı durdurmanın yolu bu kapalı kontak koymaktır ama şu an için neyin kapalı kontakını koyacağını sizler bilmiyorsunuz tamam mı? bakalım ne gelecek oraya yani en mantıklı durdurma neyle yapılacak ona bakacağız şimdi İleri girer, M ileriyi çalıştırdı mı tekrar? Evet. Çalıştırdı. Ama bir yerde de bunun artık durması lazım. En sona geldi. En sona geldi. Öyle değil mi? Direk çarptı. Kim durdu? İleri durdu. Öyle değil mi? O zaman ben. He? gerekti bağlarımızı yapalım. Söyle. E mı? bu zorunda yani. Aynı şeydi. Ese de ben artık bir şuralı bitti. Öyle de ihtiyacımız bitti. Ben bir şekilde M0.1'i <gülüyor> durdurdum. Buradaki müyürleme bozuldu. M0.1 devre dışı kaldı mı? Kaldı. Şimdi Şimdi şurada da L03 şarkı var Şurda da L03 şarkı var Bu da M01 çalıştırıyor ve bu satırda da M01 duruyor Acaba soru şu Şunu koymasam ne olur? Çalışmelerde bak, Bakıyoruz Bunu koymasam ne olur? Yani şunu bunu dur. Gerek var mı yok onu düşünüyorum bak onu da nereden çıkarttın? Her seferinde bunu düşünmeyeceğim. Diyorum ki, M01 bunu çalıştırıyor. M01'i de LS3 çalıştırıyor. LS3'ü acaba tekrar buraya koymama gerek var mı? Yok. Hani periyodik çalışmalarda ben en son bir zaman koymuyordum hatırlıyor musunuz? <Gülüyor> en son, niye sistem başa dönüyor diyordum. Birbirleriyle <Gülüyor> alakalı çünkü, birbirleriyle çalıştıran sistemdi o. Bir bakalım. Şimdi normalde kapalı mı? <gülüyor> normalde kapalı. Bakın. l s çarpsın. l s çarpsın. <gülüyor> M-01 aksın. Anlaşıldı mı? l s çarpsın. Açtı mı? Evet. Açtı. Bu durdu mu? Durdu. durdu. Burayı açtı mı? Evet. Açtı. Oraya açtığı zaman ileri durur mu durmaz mı? Durmaz. İleri çalışıyor mu? Çalışıyor. Evet. Bakın. Durur. RS2 normalde kapalı mıydı? Evet. Kapalıydı. RS2 neredeki sınır evet. Ortadaki. Geçtik, gittik. Şu anda kapalı mı? Kapalı. Evet. O zaman kuram açsa da bunun üzerinden yine ileri çalışmasını ne yapacak? Sütücü. Sütücü. Ondan benim burada ekstradan, niye ki yani bak? Ekstradan. Evet. evet. O zaman gerekliyormuş. enerji geçiyor Evet, durdu. Tamam Yani bunu şu yüzden kontrol ediyorum. ls 3ten kurtulsa dahi duruyor bu. Tamam mı? Ona var diyor. de ls 3ten kurtulup bu sefer ee, devreye girmemesi istedim. Geri alacağız. Birazdan onun da garantiye adım girmesi diye. Bu sefer ne yapacak? Geri gelecek. Bekleme yapacak, geri gelecek. Beklemeyi niye yapıyor? LS3'de T38 Y gibi bekleme yapıyor. Tamam? Geri çalış. T38 LS3 de Y gibi bir bekleme yapıyor. Daha sonra ne gelecek? Geri geldi. Geri buraya alalım. Bak buraya. T38'ini pontani buraya koyayım. L3. Niye çalıştırırsın bunu? Geri, Geri çalıştırırsın. Bu da şöyle bir durum var. Tamam bu da şöyle bir durum var. T38 Geri çalıştırdı mı? Geri yönde harekete başladı mı? Geri yönde harekete başladığı DS 3ten kurtuldu mu? LS3'ten kurtulunca zaman sıfırladı mı? Zaman sıfırlayınca buraya açar mı? Açar. Olay ne? Sınır hatlarına çarptı. Beklediği geri giderken y sınır hatlarından kurtulduğu da durum. Çünkü sanatlarından vurduğunda hmm. LSE üç açacak. Zaman verisi sıfır veracak. Burada var. bir açacak ve geri hareketi durduracaktır. Bunu engellemenin yolu. Geri buraya bir Geri nerede kuracak? LSE1'de. L's L's Bunu durdurabilmem için de LSE1'in kapalısını koymam lazım. Aynı anda devreye girmelerini engellemek, bu işi garantiye almak için buraya gerini buraya da ilerini neyini koyuyorum? Kontaklarını koyuyorum. Çünkü geri harekete geçtiği zaman bu. Hı hı. LS2'ye çarpacak, orada farklı işlerde yapabilir. Ama oraya bakan şu anda düşünmene gerek yok çünkü şuradaki kontak benim emniyetimi alıyor. Yani geri gelirken LS2'ye çarptığında sistemin bir yerlerinde bir şeyler çalıştırabilir. ls bağlı ne vardı? T37 vardı. Anlaşıldı mı? Şimdi bakalım. Geri gelirken bir arıza yapacak mı 2ye çarptığında. ls kapalı mı? Kapalı. Açık. Açık mı? Açık. Çalıştırmıyor. Açtı mı? Açtı. Zaten bu kol çalışmıyor. Açık. Anlaşıldı Açık. mı? Yani açması kapalması geri dönüşle LSEK ile <gülüyor> olan bir etki oluşturmuyor. Tamam mı? Geri dönüşte nereye çarptı? LSEK'e çarptı. LSEK'e çarptığı bu kuyu kapadı mı? Zaman önce x'i saymaya başladı mı? <gülüyor> İşi i̇şte saydıktan sonra x ee, süre sonunda. MSQ nokta çalıştı mı? Evet, LS3 kapalı mı? Kapalı. kapalı. Bu devreye girdiğinde, Merkez 0.1 devreye girdiğinde burayı kapadı ama kapadı. Ama bu açık. Arıcık çıkartmıyor. Kaldı ki. O kaldı ki. Geçiş kaldı ki kutunun LS2'ye basıp geçme süresi zaman süresinden daha kısa olacaktır muhtemelen. Anlaşıldı mı? Zaten LS2 kapadı mı? Parça geçerken kapadı. Zaman öncesi ilk süresini sayarken parça geçti gitti. Açılacağı zaman sıfırlanacaktır. Tamam mı? Ama varsayalım daha uzun sürecek. Yani oradaki ilk süresinden daha uzun sürecek. bir Uzun sürmesi durumunda M0'nın bir devreye giriyor. M01 en kötü olasılıkla bunu harekete geçirmek istese daha şu kontak açık olacağından ileri girmeyecektir devre. Yani geri dönüşte L02'nin geri dönüşte L02'nin aktif olması çalışmayı bozmuyor. En son nereye geldi? lse geri geldi. Bizi, bizi, bizi, bizi. Çarptı ve durdu. Şimdi sisteme bir daha benim başlığı starta basıp başlatabildim için kimin de devre dışı kalması lazım? Tamam mı? O zaman benim Şurada meneri bir kapalı kontakta devre dışı bırakmam lazım. Öyle değil mi? Bir sonraki çalışmaya hazırlanabilmesi için sistemin hazır olabilmesi için meni devredışı olması lazım. Meyi neyle devredışı bırakıyorsun? Bir takta genel yerleri. Güzel. Bu ne gibi koyarsanız? Başlamış şartlarında zaten paça LS1'in üstünde evet, Aslan ya. daha yavaş ve sistem çözmeyecek. O zaman LS1 merkezi devre dışı bırakacak. Geçiyor. Geri koyalım. Olur, olur, olur. Gerek, durur. Bak durumu bilmiyoruz. Buraya tamam. geri koyalım. Geri dönmeye başladığı zaman bak. Geri dönmeye başladığı zaman merkezi devre dışı. Merkezi devre dışı bırakır, ileri. Zaten benim ileriyle işim yok. Öyle değil mi? Zaten benim ileriyle işim yok. Aşağıya bozar mı bozmaz mı ona bakacağım ben. Şimdi. Geri neyle çalışıyor? T38 ile çalışıyor. En e kötü olasılıkla T38 satırını bozar diyeceğim ama yine bozamıyor. Çünkü burada bir merkez şeyi yok şart yok. gördünüz mü? Bu satır da bozuluyor. Bu satır bozulmadığına göre T38 ile bozuluyor. Kaldı ki T38 şartı bozulsa dahi. Bakın. Şuradaki şart bozulsa dahi ben bunu ne yapmışım? Ne? Anlaşıldı ne? mı? Yani, hadi buraya geriyi koyalım. Tamam, geriyi koyduk ama geriyi koyduğun zaman neler bozulacak? Onlara bakmam lazım. Değil mi bu arada? kaldı. Neler bozdu arkadaşlar aşağıda? Merke bir ileri bozduk. Zaten ileriyle işim yok. Aşağı iniyorum. Şurada Merkel sen şartı yok. LS2'ye bağlı. T37 şart var. Ama T37'de yine 3 satırda Merkel ile alakası yok. Aşağı satır iniyorum. LS3 var. Yine Merkel şartı yok. Buraya devam ediyorum. T38 şart var. Yine Merkel ile alakası yok. O zaman Merkel'i geri dönüştü. Benim dere dışı bırakmam. Hiçbir şeyi bozmadan. Tamam mı? Ne yapalım? Geri Geriye Ha Ne oldu? Geri çalıştı Herkese. ve geri durdu. Bakın şimdi geri durdu. Durduğu zaman kapadı mı burayı? Biraz kapadı. Bu sonraki çalışkanın hazır tekrar. Şimdi en son geldi çarptı geri durdu. Bir daha starta basıp kapalı olduğu için B'yi devreye alabilirsin. Neyse. Bıstık devreye alabilirsin. Bu sorunun cevabı buydu. Bu soruyu ben size sınavda sorarsam set ve seçin sorarım. Hocam set ve set yapabilirsin değil mi inanç? Yaparsın. Ama daha uzun metrekli olur. Aynen. Uzun olur olmaz onu bilemem. Uzun olur. Belki daha da hızlı olur. Ha olabilir. Daha uzun olsa da daha temiz ve basit çıkabilir. Aynen. Onu şu anda bilmiyorum. Paralel fotoğraf. Tamam mı? Tamam ama bu sınav olarak bilirse net <gülüyor> rezenti geldi tamam.